Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video yapıyoruz. Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün başka şeyler hakkında konuşacağız. Yine 2-3 olay olmuş. İşte craft çöküyor mu, kapanıyor mu? Sizlere bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle neden son oyuncuda video çekiyorum onu söyleyeyim size. Crafter çökmeye başladı abi. Crafter bildiğin çökmeye başladı. Böyle az önce girmiştim oynuyordum 140 FPS ile yani düşmüştü ama bir şekilde yükseltmeye çalıştım 140'a. Abi böyle giriyorum sürekli Disconnect veriyor atıyor Böyle oyuna giriyor atıyor Giriyor atıyor Ve bence Kapanır abi Neden mi sorarsınız Bu arada hasta olduğum için Böyle konuşuyorum arkadaşlar Abone olmayı unutmayın <gülüyor> Neyse İşte Craftrise kapanıyor. Mu? Kapanacak mı? Size şöyle diyeyim ki bence kapanmaz ama böyle yüksek bir sunucuda hata olması çok iyi bir şey de değil, kötü bir şey de değil. Arkadaşlar annem çağırdı. 2 saattir oradayım. Geldim neyse neydi? İşte Crafter Ice konumuz. <gülüyor> FPS şu şu sesli sohbet. Böyle bir şirketin bunları yapması şaşırtıcı. Oha adam nereye çıkmış? <gülüyor> Buraya düşsen zaten ölürsün sen. Aynen. Yani doğru yaptık. Çünkü buraya gelseydi ölebilirdi. hayır ve oyuncuların son oyuncuya akın etmesi e, bu şeyi getiren yani bu güncellemeyi getiren kişilerin elindeydi. Yani son oyuncuda da fazla hile var arkadaşlar. Yani iki sunucu da oynanmıyor artık. E, ya da ben bir haftadır cırmıyorum. Gözüm buruyor. Yani oynanmayan sunucular artık. Artık millet e, şeye geçmeye karar verdi. High pixel'a e falan geçmeye karar verdi. Bence geçmeyelim. Ben de kısa bir süre bu son oyuncuda video çekeceğim neden Çünkü craft trash Şöyle crafter çöküyor fps sorunları o bu boşu... bak abi bir kez ne olmuştu biliyor musun bir kez görüş mesafesini iç yapmıştım bütün ayarlarım çok düşüktü ama fps 60 geçmemişti o gün var ya kafayı yiyecektim dedim ki ben nasıl video çekeceğim <gülüyor> ki o sunucuyu da çok seviyorum yani sevdiğim sunucudan ayrılmakta istemiyorum bu arada az önce noob gibi oynuyordum Neden seven böyle videolara başlayınca pro olasım geliyor kılıcımı attım ya neyse bir şey olmaz şuradan şuraya bir tık canı düşebilir altın elma yiyor bir de ya neyse bu oyunu da kaybettik tebrik ederim yani son zamanlarda Herkes son oyuncuyu Akın etmeye başladı Son oyuncu Çok büyük yükselişte Ama bence son oyuncuda da Bir gün böyle olur Yani Bir gün burada da Bir şekilde FPS düşer biliyoruz abi. Bir gün burada da bir şekilde FPS düşüklü. Abi hep FPS düşüklü. FPS düşüklüğü. bir FPS yükselten bir ayar getirebilirler. Yani. E, tamam son oyuncuda da e, de var ama 2-3 tane daha ekleseler daha iyi olur. En azından diğer sunucular gibi olurlar son gelen güncellemeler bu güncellemesi güzeldi videoda çektim ve okulların açılması sebebiyle videolarım artık az izleniyor 12 olalım bir set alalım bu da benim son oyuncudu ilk videom işte crafter çöktü ama belki olur da bir gün burada rastgele bir videoda çekebilirim haberiniz olsun hastayım arkadaşlar abone olun Bu arada arkadaşlar yani makroyu neden? Çünkü son yani 20 Ocak'tan beri ciddi 20 Ocak'tan beri oyun oynanmıyor sürekli makro açmak zorundasın zaten makro Ya zaten Jortex bildiğiniz gibi bir sürü hile çıktı bazları banlanmamak için bu hilelerin sadece birkaçını açtı ve hileler de FPS düşüşlerine sebep oluyor. Benim mouse'umda hile olduğu için benim FPS'im ne yaparsam yapayım düşüyor. Video kasıyor olabilir. Ee, son oyuncudan kaynaklı bir şey sonuçta. İlk defa tek sürpeksiz oynuyorum Turku ağız yandı abi. Turku ağız Bence burası...